Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle birlikte Huawei Matebook D15 R5 modelini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz biz daha önce çok fazla sayıda Huawei Matebook modelini incelemiştik. Genelde benim beğendiğim ve özellikle de mobil olarak yani dışarı çıktığınızda yanınızda taşıyacağınız güzel bir bilgisayar olarak gördüğüm modeller de bunlar. Farklı farklı modelleri var. Tabii ki D14 var, D15 var, D16 var. Şimdi biz daha önce D15 modeli de incelemiştik ama bu R5 olarak geçen bir sürüm şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum gümüş renkli bir tasarım var bizdeki en azından bu renk bir de koyu renkli tasarımı da varmış onu da söyleyelim İlk bakışta aslında daha önceki Huawei modellerinin fazlasıyla benzeyen bir tasarım var ama böyle bu biraz daha nasıl anlatayım sanki böyle dışarıda daha rahat kullanmak için tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor Klavye normal standart bir klavye dizilimimiz var. Klavyede bir adet yine kameramız var. Kamera yine klavye tarafına konulmuş. F6 ile F7 tuşlarının arasında yer alıyor. Güç tuşu hemen sağ üst köşede. Burna aynı zamanda parmak izi okuyucusu da entegre edilmiş durumda. Ekran çerçevede çok ince. O ekran tarafının ondan bahsedeceğim. Ama... Özellikle sağdan, soldan ve üstten oldukça ince, alt kısmında da bir tık daha kalın bir çerçeve bizleri karşılamış ama e, gayet güzel olduğunu söyleyeyim. Yan tarafa yani önden baktığımızda sağa çevirdiğimizde bir iki adet USB var. Bir de kulaklık mikrofon çıkışımızın yer aldığını söyleyeyim. Sol tarafa baktığımızda ise bir adet HDMI, bir adet de USB burada var ki 3 tane USB oluyor. Bir tane tip C bağlantımız var. Tip C bağlantısı hem şarj için kullanılıyor hem de data aktarımında da kullanabiliyorsunuz. Touchpad orta kısımda yer alıyor. Klavye tam ortalanmış bir şekilde ve bunun dışında da hani cihazın başka bir hani böyle kart okuyucu vesaire gibi özelliğinde bulunmadığını söyleyeyim. Şimdi bu genel görünümünden söyle arkadaşlar ben bir Teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Huawei MateBook D15 R5 modeli 156 inçlik 1920 1920x1080 piksellik IPS bir ekrana sahip. AMD Ryzen 5 5500U işlemci ile geliyor. 8 GB DDR4 RAM, 512 GB'lik NVMe PCI SSD var. Windows 11 işletim sistemiyle geliyor bu önemli. Parmak izi okuyucu olduğunu söylemiştik. E, Klavyeye entegre kamera olduğunu da söylemiştik. Bu arada Wi-Fi 6 desteğiyle geliyor. Huawei şehir özelliğimiz var. 56 Watt saatlik bir pilimiz var. 6.3 saatlik Full HD film oynatma diyor. Markanın verdiği değer ama biz daha fazla bulduk onu birazdan söyleyeceğim. 1.63 kg ağırlık ve 10.000 TL civarında bir fiyat olduğunu söylemek isterim. Şimdi gelelim Huawei MateBook D15 R5 ile ilgili yaşadığımız kullanım deneyimine. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ekran oldukça, hani ekran gövde oranı oldukça iyi tasarlanmış. 84 gibi çok yüksek bir değer. Bu da hani ekrana baktığınız zaman neredeyse tamamen bir e, bu çerçevelerden arınmış bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ekran Full HD IPS bir ekran. Yani 178 derecelik bir görüş açısı sunuyor bizlere. Bu da günlük kullanımda bizim birçok ihtiyacımızı bu ekranla rahatlıkla görebileceğimiz anlamına geliyor. İşlemci tarafında ise AMD'nin Ryzen 5 5500U işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci bir harici ekran kartı eşlik etmiyor ama kendi üzerinde bir e, grafik kartı var. Bununla da birçok işleminizi yapabilirsiniz. Elbette çok yüksek güç isteyen uygulamalarda bu ekran kartı size yeterli gelmeyecektir. Ama böyle günlük işlerde Photoshop kullanayım. Hatta bir noktaya kadar Premiere'de. Video falan export edebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ama bekleme süresi biraz fazla olacaktır. En azından Premiere için söylüyorum. Bunun dışında birçok işlemi de yine bu cihaza yapabilirsiniz. Tabi bu bir oyun bilgisayarı değil. 16.4'e çizeyim. Ama hani Valorant gibi, CSGO gibi günümüzün popüler oyunlarını çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama tabii ki ben böyle üst düzey oyun oynayacağım. Doom oynayacağım. Doom'un en son sürümü Eternal'da oynayacağım. Ve işte yüksek FPS istiyorum dediğiniz zaman... Bu cihaz Tabii kesin yeterli gelmeyecektir ama zaten öyle bir iddiası da yok onu da altın e çizeyim. Depolama ve RAM tarafında 8 GBlık bir DDR4 RAM bizleri karşılığı 8 GB yeterli olur birçok işlem için. 512 GB'lik SSD olması güzel. Neden? 256 olduğu zaman e zaten bunu işletim sistemi de uygulamalar da bunlar, da şunlar bunlar dediğiniz zaman neredeyse yarısı gidiyor 256'ın kalıyor 128. E bir tane ufak tefek bir oyun yükleseniz 15-20 GB zaten o yarı kaplıyor. O yüzden. 512 olması iyi olmuş. Ben her zaman daha fazla depolama alanını tercih eden birisiyim. Bence büyük bir depolama alanı olması da önemli bir artısı olmuş bu dizüstü bilgisayarın. Şimdi gelelim daha önceki Huawei MacBook modellerinde de olan multi screen collaboration özelliğine. Bunu çok anlattık ama bir kez daha hızlıca söyleyeyim. Eğer uyumlu bir Huawei cep telefonunuz varsa bu cihazda birlikte bu bilgisayarda o telefonla uzaktan kullanabiliyorsunuz. Ayrıca... Ayrıca şöyle bir güzellik de oluyor. Bilgisayardan telefona, telefondan bilgisayara dosya aktarımını vesaire de yine bu multi screen collaboration özelliği yapabiliyorsunuz. Bu özellikle de böyle böyle hani ekosisteminiz varsa yani Huawei telefonum var, Huawei bilgisayarım var, Huawei saatim var, Huawei kulaklığım var gibi böyle bir silsiliğe içindeyseniz çok güzel bir özellik. Ben öyleyim, öyleyim mesela Huawei P40 Pro kullanıyorum. Bu cihazda da birçok dosyamı hani anında telefonu bu kabloya bağlamakla uğraşmadan filan hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Gelelim günlük kullanımda nasıl? Huawei MateBook D15'in bu yeni sürümü. 1.65 kilogram ağırlık var. Çok değil, büyük bir ağırlık değil. Ee, tabii ki biz sadece, mesela ben çok sürekli yanında bilgisayar taşıyan birisiyim ve e, sürekli bilgisayar taşıdığınız zaman sadece bilgisayar taşımıyorsunuz. Yanında işte ne bileyim adaptörü olabiliyor, ne bileyim işte harici diskiniz olabiliyor, diğer e, eşyalarınız faresiydi, düşüdü buydu olabiliyor. Ama 1.65 kilogram bence... Günümüz bilgisayarlar için çok güzel bir ağırlık yani taşınabilme konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Günlük işlerinizde yaparken hani ya bu bilgisayar çok ağır geldi falan bana demiyorsunuz. Zaten benim öngörüm yani 2 kilograma kadar olan bilgisayarlarda bu dediğiniz şey olmuyor ama 2 kilogramın üstüne çıkıldığı zaman taşımakta ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim parmak izi meselesine. Biliyorsunuz daha önceki Huawei MacBook modellerinde de vardı bu. Güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi. Okuyucu var buraya. Gerekli ayarları yaptığınız zaman hiç şifre falan girmeden parmak izinizle de açılış sağlayabiliyorsunuz. Bu özellikle de ekstra güvenlik isteyen ve hızlı bir şekilde kullanım isteyenler için bence güzel bir özellik olmuş. Ben kullandığım dönemlerde Huawei dizüstü bilgisayardaki bu özelliği her zaman aktif ettim. Ama tabii ki bu size kalmış. İsterseniz şifre gerek de yapabilirsiniz bu işlemi Ama ben Parmak izin çok daha pratik olduğunu düşünen birisiyim. Bir diğer Huawei MateBook özelliği ise klavyede gizli kamera meselesi. Şimdi burada bir e, özellikle kişisel verilerin korunması ve gizlilik açısından bu güzel olmuş. Buraya tıkladığımız zaman kameramız açılıyor. F6 ile F8 tuşları arasında olduğunu söylemiştim. Burada düğmeye tekrar bastığımızda da kapanıyor. Bu şekilde bu kamerayı gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve hani açtınız, kapattınız, açtınız, kapattınız. İstediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Hani bazen işte şu ekran tarafında oluyor. Buraya bant yapıştırılıyor, bir şeyler yapıştırılıyor. Bunlarla uğraşmadan güvenliğinizi sağlıyorsunuz. Yere gelmişken biraz ondan da bahsetmek bu videoda size paylaşmak istiyorum. Bu kamerayı kullanarak bir video kaydettik. Şimdi onu izleyelim, incelemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Huawei MateBook D15 R5'in web kamerasıyla kaydediyorum. Şurada klavyenin bakın F6 ve F7 tuşlarının arasında bulunuyor. Siz de e, bu web kamerasını kullandığınızda üç aşağı, 5 yukarı bu tarz bir görüntü ve ses kalitesi almış olacaksınız. Şimdi gelelim pil meselesine. Az önce söylediğim pili 6.3 saat diyor. Teknik verilerde aldığım değer buydu arkadaşlar. Ama ben yaptığım testlerde özellikle video testi de yaptım. Mark batarya testini kullandık. Burada daha yüksek bir değer çıktı arkadaşlar. 8 saat 12 dakikalık bir değer verdi bize yaptığımız testi. Bu da şu anlama geliyor. Yani sokağa çıktınız, sabah çıktınız, akşama kadar... Ve dolaştınız ve bu dolaşmanın sonucunda da pilinizin hemen hemen size yeteceği yani bir günü çok rahat bir şekilde geçirebilen bir dizüstü bilgisayar olacağınız anlamına geliyor. Bu arada yeni gelmişken ondan da bahsedeyim. Şöyle bir adaptör çıkıyor kutusundan daha önceki Huawei MacBook modellerinde bu adaptör bize karşılamıştı. Bu şekilde bir tip C bağlantımız var. İki ucu da tip C olan bu kablo ile beraber bu şarj işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu arada bu şarj portunun şöyle bir özelliği de var. Buradan taktığımız zaman Aynı zamanda istediğiniz zaman bir telefonu vesairede de şarj edebiliyorsunuz. Ters şarj şeklinde. Şöyle bir takıyoruz mesela. Ben şimdi deniyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bakın. Şarja başlamış durumda ve bu şekilde telefonunuzu da hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Super şarj özelliğinde olduğunu söyleyeyim. Yani bu özellik güzel olmuş. Tabii ki bu pilin ee, kullanım sırasındaki süresini düşürecektir. Ama acil bir durumda yani bana hızlı şarj lazım falan dediğinizde de bu şekilde bir şarj işinizi görecektir diye düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz biz dizüstü bilgisayarlarda her zaman bir ses testi yapıyoruz. Bu cihazın üzerinde iki tane hoparlör ve iki tane mikrofon bulunuyor ve e, güzel de bir ses veriyor. İsterseniz önce o videoyu izleyelim daha sonra incelemeye devam edeceğiz. Sonuna doğru hepimizin merak ettiği konu fiyat meselesini. Şimdi biz bu cihaz incelediğimizde artık fiyatı 10.000 TL civarındaydı ve farklı kampanyalarla yanında farklı hediyeler de geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ama ben baktığımda Windows 11 olması, 520 GB olması, işlemcinin gayet başarılı olması, hafif bir bilgisayar olması sunduklarına göre söylüyorum bunu. Ve birçok işlemimizi gerçekleştirebiliyor olmamız açısından değerlendirdiğimde. Fiyatın makul olduğunu söyleyebilirim. Zaten günümüzde bu tarz özellikleri olan bir bilgisayar almaya kalktığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu fiyatları veriyorsunuz. Hatta Huawei MateBook D15'in bu fiyat skalasında bir tık aşağıda olduğunu söyleyebilirim. Benzer özellikleri sunan dizüstü bilgisayarların fiyatları biraz daha yukarıda olabiliyor. Huawei burada güzel bir fiyat performans dengesi kurmuş. Onda altın çizeyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei Matebook D15 Z5 özelliklerini anlatmaya çalıştık. Güzel ve dizüstü bilgisayar olmuş. Daha önce incelediğimiz D15 modelinden bazı açılardan farklı ve özellikle de mobility anlamında yani Dışarıda hayatını geçiren, iş ortamında da arada sırada dışarı çıkması gerekenler için veya öğrenciler için de olabilir bu arada. Yani öğrencilerin de kullanabileceği e, fiyat performans oranı yüksek bir dizüstü bilgisayar arıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka Huawei MateBook D15 R5 modeline bakmanızı da öneriyorum. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz sorular olabilir. Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olup bizleri sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.